Çektim sizi hadi fotoğraf çekiyorum poz verin Şöyle şu balonunu da alır Hop çekiyorum Pepee gül bakalım Çekiyorum çek çektim sizi bakabilirsin bak Çok beğendim sürprizinizi iyi ki geldiniz çok canım sıkılıyordu biliyor musunuz? Ağlayacaktım neredeyse beni unuttunuz Aa, diye. Aa sen ablaya. Aynı bu olmuştan. Aa evet aynısından. Aa burada bir tane vardı. Bu Bak arkada da bir tane bir Evet evet. Neyse ben pastamı yiyebilir miyim artık? <gülüyor> oh nımm nımm nımm nımm nımm şurası.